Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Bugünkü videomuzda Alex üzerinden almış olduğumuz kargo hakkında konuşacağız. E, şunu belirtmek istiyorum ki kargonun geliş süresi 25 gün gibi bir sürede geldi. Bunun sebeplerinde de az çok sizde biliyorsunuz. Koronavirüs muhabbeti ve yeni yıl araya girdiğinden dolayı bu şekilde gecikmeler meydana geldi. Bildiğiniz gibi Çin'deki koronavirüs muhabbeti yüzünden e, alışveriş yaparken kimisi arkadaşlar çekiyordu bu konuda. Ben de böyle bir video yapmak gereği duydum. E AliExpress üzerinden bu siparişi koronavirüs muhabbeti olmadan önce 2 gün önce sipariş vermiştim. E, kargo takibini de gerçekleştirdim. E, sadece sadece koronavirüs muhabbeti değil arkadaşlar. üzerinden e, almış olduğunuz ürünler artık gönüllü hareketsizliğe tabi oluyor, Bunun hakkında da çok sorular meydana geliyordu. İlk olarak değineceğim konu koronavirüsün. Koronavirüsün de arkadaşlar bildiğiniz üzere Çin'de yayılmaya devam ediyor. Benim de araştırdığım bilgilere göre virüsle ilgili sadece canlıdan canlıya bulaştığı söyledi. Yani kargodan bulaşması olmadığını söylediler. Yani 2-3 saatlik bir süre zarfında virüs kendini imha ediyor. Yani zaten kargonun gelmesi de 25-30 günü bulduğu için bu şekilde bir yola girdik arkadaşlar. Böyle bir şey olsa Türkiye'ye girişinde zaten iz, kesinlikle izin vermezler. Gümrük vergisi durumuna gelecek olursak da alix 35 ürünün altındaki ürünleri Direkt ücretsiz kargo şeklinde aldığınız zaman PTT kargo olarak ücretsiz kapımıza kadar geliyordu. Yalnız şöyle bir durum oluştu. PTT kargo artık gümrük gümrüğe gidiyor ürün. Gümrükte gittikten sonra gümrükte bu kutu açılıp bakılıyor. Buradaki ürünün fiyatına göre KDV oranları belirleniyor. Bildiğiniz üzere gümrük gittiği zaman KDV çıksa da çıkmasa da 8-9 lira gibi bir ücret ödüyorsun. Benim bu kutuya yani 110 liralık aldığım siparişe ödedim öndediğim fiyat ise toplam olarak 113 lira. Ürün fiyatı 17 lira da gümrük vergisi çıktı. Bunu da zaten daha önceden biliyordum. Yani bunu nasıl bildiğimi söyleyeyim. Takip kargo sistemine geldi bu kargo. Takip kargo sistemiyle ilk olarak Alex üzerinden takibini gerçekleştirdim. Aliexpress'le takibini gerçekleştirdikten sonra ürün Türkiye'ye geldiğinde ürün Türkiye'ye geldikten sonra PTT kargo sistemiyle takibini gerçekleştiriyorsun. Bu PTT kargo takip sistemini de aynı şekilde Aliexpress üzerindeki barkod kodunu PTT kargo takip sitesine girerek takibini gerçekleştirebiliyoruz. Buradan takibini yaptım. Bu şekilde ürünü elime ulaştı. Daha doğrusu kapıma kadar geldi. Daha evde olmadığım için kargo tekrardan en yakın şubeye bırakıldı. Bunda zaten ka kağıt açmıştık kapıyı. Bu şekilde ürünü teslim aldım. Herhangi bir sorun yaşamadım. Şimdi kutu açılımına geçeceğim. Kutu gördüğünüz gibi herhangi bir problem yok. Tekan aracımızın airbag zemberi bu şekilde arkadaşlar. Benim aracımın airbag zemberinin sargısı kopuk olduğu için bu şekilde sıfırdan tekrardan parçayı değiştirmeye uygun gördüm. Diğer alternatif yol ise airbag kablosunu lehim yani tekrardan sarmak. Ama ben bunu tavsiye etmiyorum yani 50-60 lira buna verene kadar 110-120 TL'ye bu parçayı alıp takmak daha mantıklı geldi. Bunun videosu da ayrı bir şekilde yapılacak arkadaşlar. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir diğer videolarda görüşmek üzere.